Pakistan muhabbet kuşları Pakistan muhabbet kuşları diğer muhabbet kuşu ırklarına göre oldukça küçüktür. Boyları neredeyse diğerlerinin yarısı kadardır. Türkiye'de pek rağbet edilmediği için yaygın değildir. Bu nedenle üretimde yapılmamaktadır. Çok ucuz fiyatları komşu ülkelerden özellikle de Pakistan'dan getirtilmektedir. Türkiye'de satılan en ucuz kuşlardan biridir. Boylarının küçük olmasının yanında zayıf ve dayanıksız kuşlardır. Yerli muhabbet kuşları Yerli muhabbet kuşları diğer muhabbet kuşlarına göre oldukça küçük olan bir türdür. Boyutları neredeyse bir selçe ile aynı olur. Görünüm olarak diğer muhabbet kuşlarından daha küçük olmalarına rağmen karakter olarak diğer muhabbet kuşlarıyla aynı özellikleri sergilerler. Kafaları çok küçük olan yerli muhabbet kuşları genellikle doğada toplu olarak yaşamayı severler. Bu yüzden de evcilleştirdiklerinde biraz ilgi odağı olmak isterler. İlgilenemediğiniz durumlarda da onun ilgisini çekecek oyuncakların kafeslerinde olması, oynayabilmeleri açısından iyi olacaktır. Çünkü yerli muhabbet kuşları da enerjilerini tam olarak atamadıklarında kafeslerinde oldukça uykusuz olabilirler. Çekoslovak muhabbet kuşları. Çekoslovak muhabbet kuşu ince uzun vücut yapısı, kendine has kanat ve kuyruğuyla tanınır. Bu muhabbet kuşlarının vücudu ince uzun yapıda ve iicedir. Diğer muhabbet kuşlarına göre daha büyüktür. Kuyruklarında ve kanatlarında bulunan tüyler de oldukça uzundur. Dış görünümünün farklı olmasına rağmen karakter ve davranış olarak diğer muhabbet kuşlarıyla hemen hemen aynıdır. Hollanda muhabbet kuşu Hollanda muhabbet kuşları isminden de anlaşılacağı gibi Hollanda civarında yetişmektedir. Normal muhabbet kuşlarından görünüm olarak pek fazla farkları yoktur. Ancak biraz daha büyüklerdir. Boyları ortalama 24 cm uzunluğundadır. Kendine özgü olan ve diğer muhabbet kuşlarından bir başka farkı ise kafasının daha iri ve göz kısmının daha geniş olmasıdır. Tüyleri çok canlıdır. İbik diye bilinen kısımdaki tüyleri daha yoğundur. 1-2 yaşındaki Hollanda muhabbet kuşlarının tüyleri büyümeye başladıktan sonra gözlerinin içinin olgunlaştığı ve içe doğru gömüldüğü gagalarının ise üst kısımlarının tüylerle kaplandığı görülür. Hollanda muhabbet kuşunun cere kısımları mat renktedir. Toz pembeye çalan renkleri olanlar dişi, mavi ya da daha koyu olan renkte olanlarsa erkektir. Tüylerinin sık olması çevresel faktörlerden yeni avantajı olsa da deri hastalıkları bakımından normal muhabbet kuşlarına göre daha fazla hastalık kapabilirler. Özellikle göz kenarları, gagaları ve tüyleri kaplı olduğu için bu kısımlara alerjik hastalıklar ortaya çıkabilir. İngiliz muhabbet kuşları İngiliz muhabbet kuşlarının en temel özelliği iri başa ve büyük beneklere sahip olmasıdır. Diğer bir özellikleri ise enlemesine geniş olmalarıdır. Göğüs kısımları oldukça kabarıktır ve oldukça etli kuşlardır. Baş kısmındaki tüyleri gözlerini tamamen kapatabilecek büyüklükte olabilir. Benekleri sakal da denir. Daha büyük ve yoğundur. Boyları biraz daha uzun olabilir ancak enlemesine büyüklerdir ve göz kısımları diğer kuşlara göre daha dolgundur. Ayaklarda boy ve göğüslere gibi bir nebze daha iridir. Hareketleri diğer ufak kuş türlerine göre daha sakindir. Jumbo muhabbet kuşu. Jumbo muhabbet kuşu uzun kuyruklu olan jumbo muhabbet kuşları evcilleştirilmesi ve insana alışması kolay olarak bilinir. Genellikle tohumla beslenirler fakat meyve ve sulu sebzeler olan düşkünlükleri de göz ardı edilmemelidir. Beslenmesi ve bakımı oldukça kolaydır. Bu nedenle kuş beslemek isteyenlerin özellikle tercihidir. Özellikle de çift olduklarında fazla ilgilenmenize gerek yoktur. Eğer tek olarak beslemek isterseniz kafesinin içinde onun ilgisini çekecek oyuncaklar bulundurmak canının sıkılmasına engel olacaktır. Eğer oyuncak almak istemezseniz özel ilgi göstermeniz gerekir. Çünkü hiperaktif olmaları sebebiyle canları sıkılacaktır ve kafesin içinde huysuzluk yapacaklardır. Tercih edilen muhabbet kuşu olma sebepleri ise kendi kendilerine konuşmaları, şen şakrak sesler çıkararak kendini ve etrafındakileri eğlendirmeleridir. Tabiri caizse biraz fazla geveze bir kuş türüdür. Jumbo muhabbet kuşlarının konuşma yetenekleri gelişmiştir. Yeterli ilgi ve alaka gösterildiğinde sizinle konuşurken veya kendi kendine konuşurken öğrendiği kelimeleri kullanarak izlemekten keyif alacağınız türde hareketler yaparlar. Videolarımızı izleyen, beğenen ve kanalımıza abone olan herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.